Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda Venüs retrosunu konuşacağız. Venüs biliyorsunuz 19 Aralık tarihinde retro harekete başlayacak ve bu hareket 29 Ocağa kadar devam ediyor olacak. Yani önümüzdeki e, ortalama 2 ay boyunca aslında bizler Venüs retrosunun etkisi altında olacağız. Bu sene Venüs'ün Oğlak burcu transiti, e, diğer yıllara nazaran oldukça uzun sürdü bu retrodan e, mütevellit. Dolayısıyla özellikle ilişkilerde ciddiyet, samimiyet, güven, sadakat, sorumluluk, resmiyet ve taahhüt unsurları fazlasıyla şu süreçte gündemimizde yer edinmeye başladı. Biliyorsunuz her sene venüs retrosu olmuyor arkadaşlar. Merkür retrosu kadar sık karşılaştığımız durumlar değil. Geçtiğimiz sene içerisinde herhangi bir venüs retrosu deneyimlememiştik. Bu sene de Oğlak Burcu'nda. Ee, yılın sonunda meydana gelecek ve 41 gün sürecek bu retro hareketiyle beraber Aslında e, hayatımızı tekrar gözden geçireceğimiz Şöyle 2021 yeniden sorgulayacağımız bir sürece de giriş yapıyor olacağız Şimdi öncelikle Venüs e, astrolojide neyi sembolize ediyor Retro sürecinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor Bunu nasıl değerlendirebiliriz Bunlardan bahsetmek istiyorum Sonrasında da burçlara ilişkin e, bu retro sürecinde Muhtemel e, olası geleceği paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini sunarlarsa çok sevinirim. Venüs'ün Oğlak Burcu transit esnasında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz veya 2021'de yaşadıklarınızı paylaşabilirsiniz. E, çok memnun olurum. Ocak ayı yorumlarınızı ve 2022 yorumlarınızı da zaten kanalımda e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi. Ne dedik? 19 Aralık 2021 tarihinde Venüs, Oğlak Burcu'nda retro harekete başlayacak. Öncelikle Venüs, astrolojide boğa ve terazi burcunun yönetici gezegeni olarak kabul edilen boğa burcu açısından baktığımız zaman parasal durumlar, kaynaklarımız, harcamalarımız, sahip olduklarımız, tutunmak istediklerimiz veya konfor alanımızı sembolize eder, yuvamızı, konfor alanımızı Venüs burada sembolize eder. Bunun yanı sıra terazi burcunda Venüs'ün sembolizmasına baktığımız zaman evlilikler, aşk, ikili ilişkiler, paylaşım, uzlaşım, uyum, adalet gibi kavramlar yine Venüs ile ilişkilendirilir. Tüm bunların yanı sıra tabii Venüs biliyorsunuz dişil enerjiyi aslında sembolize eden bir gezegendir. Dolayısıyla dişil enerji, hayatımızdaki dişil figürler, güzellik, kadınlarla alakalı konular, estetik, bizi mutlu eden, bizim hayatı daha keyifli, daha zevkli yaşamamızı sağlayan unsurlar yine Venüs'le sembolize edilir. Aynı zamanda ufak şanslar, güzel haberlerde yine venüs ile ilişkilendirilir şimdi venüsün e, uzun zamandır oğlak burcunda olduğunu ve olacağını söyledik venüs oğlak burcu enerjisiyle aslında çok uyumlu bir gezegen değil arkadaşlar venüs oğlak burcundayken biraz daha materyalist biraz daha sert biraz daha katı bir e, imaj çizer e, burada özellikle güven temasının çok fazla e, arandığı ve güven temasının üzerine çok fazla odaklanıldığı bir süreci ihtiva ediyor ve o venüsün Uyumlu, adaletli, karşılıksız, seven yapısından biraz daha uzaklaşıp soğuk ve donuk bir tutum sergilememizi sağlıyor. Özellikle haritamızda Oğlak Burcu'nun sembolize etmiş olduğu alanlarda, evet güzel gelişmeler eşyalarında tam olarak kendimizi teslim edemiyor olabiliriz. Güven ve sadakat temini arayışı içerisinde olabiliriz. Bunun yanı sıra daha çok dünyevi olarak, toplumsal olarak bir takım değerlendirmeler içerisinde bulunuyor olabiliriz ve maddi koşulları fazlasıyla önemsiyor olabiliriz arkadaşlar. Özellikle yeni bir işe gireceksek bu işin bize katacağı itibar, bize sağlayacağı kazanç nedir? Buna daha çok odaklanacağız. Yeni bir ilişkiye başlıyorsak bu ilişkinin getirileri, götürüleri ne olacak? Mantığımıza uyuyor mu, uymuyor mu? Yani duygulardan biraz daha uzaklaştığımız Mantığımızı ve garanti temasının tırnak içerisinde ön plana aldığımız bir süreci işaret ediyor. Venüs'ün Oğlak Burcu transiti. Şimdi Venüs sürekli olduğu zaman ne olacak peki? <gülüyor> Bu etkiyi katmali bir şekilde mi yaşayacağız? Özellikle geçtiğimiz birkaç ay boyunca haritamızın Oğlak Burcu'nun sembolize etmiş olduğu alanlarda... Beklenti içerisine girdiysek, garanti temalarını ön plana çıkardıysak, ilişkilerde bir türlü o aradığımız sıcaklığı, samimiyeti, duyguyu bulamadıysak arkadaşlar. Aslında bu retro süreci ile beraber bunların ben tekrar açığa çıkabileceğini düşünüyorum. Yani bazı haritalarda pozitif bir işleyiş meydana gelirken bazı haritalarda ise evet bir takım karmik durumlar söz konusu olabilir. Genel itibariyle biliyorsunuz retrolar gezegenin... Geri gidiyormuş gibi gözüktüğü, duran hale geçtiği e, gökyüzü olaylarıdır. Burada e, özellikle geçmiş temalarının ve karmaların ön plana çıktığı bir süreç işaret edilir. Dolayısıyla Venus Retro sürecinde özellikle karmik ilişkilerin, geçmiş temalı ilişkilerin ön plana çıkma ihtimali çok yüksek görüyorum. Geçmişteki ilişkiler olabilir bu. E, bir şekilde ruhsal kontratınızın olduğu Karmanızın olduğu ilişkiler olabilir, geçmişte kapanmamıştır, üzeri örtülmüştür. Bu konular tekrar gündeme gelebilir. Zamanında e, güven ve sadakat vermemiş, zamanında e, o duyguyu sağlamamış kişilerin ilişkilerin tekrar karşınıza çıktığını söyleyebiliriz. E, bu tabii ki ila özel e, yaşantımızla alakalı ilişkiler olmak e, mecbur edine değil. E, bunlar geçmişteki bir iş. Geçmişteki bir arkadaş, bir dost, geçmişteki bir patron veya iş arkadaşıyla alakalı gündemler de olabilir. Tabii bunun yanı sıra en bilinlik haliyle aslında eşler, sevgililer, partnerler ve birbirine aşık kişilerin, özellikle ilişki geçmiş olan kişilerin bu Venus retro sürecinde tekrar yüzleşme ihtimalleri söz konusu. Şimdi retrolarda evet yeni ilişkiye başlanmaz denir, yeni bir karar alınmaz denir denir. Doğru. Ancak şöyle bir durum var. Özellikle geçtiğimiz 1-1,5 bir, bir ay boyunca Venüs'ün oğlak burcu transiti boyunca bir şeyler yapılandırmaya çalıştıysak bir şeylerin üzerine çaba gösterdiysek ancak bir türlü sonuç alamadıysak bu retro sürecinde e, sonuç almak adına çaba gösterirsek şayet geçmişte başladığımız projeyi tamamlama güzel bir sonuca erdirme potansiyelimizde var arkadaşlar. Özellikle toprak ve su gruplarının Venüs'ten güzel destek alacağını görürsek sağlam ve güvenilir sadakat dolu sadık bir bağlantıyı başlatma ihtimali de var yani. Geçmişte belki işinizi kurmak istiyordunuz, bunun için bir takım hamleler yaptınız ancak bir türlü işler istediğiniz gibi gitmedi. Belki bu retro sürecinde işler biraz daha hızlanacak ve bir şekilde kendinizi o işin başında bulacaksınız ve o güven ve emniyet hissiyatını alacaksınız. Özellikle temaların güven, emniyet ve sadakat kavramı üzerine kurgulandığını düşünecek olursak, burada geçmişte bu konuda bizim sağlayamadığımız veya bize sağlanamayan durumlar varsa, tekrar karşımıza çıkma ihtimali ve bu durumun artık onarılma ve tedavi edilme ihtimali oldukça yüksek gözüküyor arkadaşlar. Evet ne dedik? Yıla ve retrosu etkisiyle giriyoruz ve Şubat ayına kadar da bu etkilerle beraber özellikle parasal konular, ikili ilişkiler, aşk meseleleri, güzellik, estetik, sevgi ve bizi mutlu eden, bize keyifli hissettiren konularla alakalı bazı Karmik dö dönemler yaşayacağız arkadaşlar, karmik deneyimler yaşayacağız. Burada özellikle para piyasalarıyla alakalı çok karışık, çok güvensiz bir zemin olacağını söyleyebiliriz. Zaten şu anki durumdan gördüğümüz üzere bu durumun daha da karışacağı, daha da belirsiz hale geleceği yani ekonomik anlamda yatırımlar anlamında neyin güvenilir, neyin sağlam olduğunu anlayabilmemiz çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar baktığımızda. Keza e, Türkiye'nin e, 7. evine düşüyor venüs retrosu bu alanda. E, bu da demek oluyor ki e, dışarıdan müdahaleler veya e, dışarıdaki e, mal veya e, dövizin aslında bizim üzerimizde kurmuş olduğu e, negatif etki çok düzensiz bir şekilde devam edecek. Yani bir dengeyi bulmak zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra Oğlak Burcu aynı zamanda eklemlerimizi, iskelet sistemimizi de yönetir. Yani zaman zaman sağlıkla alakalı bu alanlarda problemler varsa, kronik durumlar varsa retro sürecinde bunlar tekrar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Özellikle venüs retrosunda estetik ameliyatları tavsiye etmiyoruz. Mecbur kalmadıkça yüzünüzde veya fiziğinizde gözle görülür değişimler gerçekleştirmemeye gayret gösterin. Ameliyat tarihlerinizi bu tarihlere denk getirmemeye gayret gösterin. Bunun yanı sıra ilişkilerde aslında partlerimizden ortağımızdan, arkadaşımızdan, dostumuzdan somut bir şey isteyeceğimiz bir dönemi gösteriyor arkadaşlar. Yani uzun zamandır devam eden, süre gelen ilişkilerde bir takım yüzleşmeler yaşanabilir. Sen bugüne kadar benim için ne yaptın? Gözle görülür ne yaptın? Ne ortaya koydun? Ne sundun? Ne sağladın? Benim bu ilişkideki menfaatim ne? Benim bu ilişkide edindiğim değer ne? Bana sağladığın katkı ne? Her türlü ilişki için bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Özellikle ortaklıklarda bu tarz temaların ve evliliklerde keza aynı şekilde sorgulanacağı bir sürece gireceğimizi söyleyebiliriz. Daha çok duygudan ziyade gözle görülür, somut olarak, materyal olarak birbirlerine ne yaptıklarını soran çiftler ve dostluklar söz konusu olacak. Bunun yanı sıra e, eski aşklar dedik, kapanmayan defterler dedik, evet karşımıza çıkma ihtimali muhtemeldir. E, belki bu süreçte aslında e, iyi bir yüzleşme de yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki ikizler Burcu'nda meydana gelen Dolunay akabinde hemen Venüs retro hareketine başlıyor olacak. E, ikizler dolunayı aslında yüzleşmeler dolunayı. Çok güzel bir sabit yıldızla da, ile kavuşumu var. E, dolayısıyla aslında bazı harita sahipleri açısından da e, bu venüs retro ve ikizler dolunayı sürecinin e, çok güzel yüzleşmelere yol açabileceğini ve kafadaki soru işaretlerinin ortadan kalkabileceğini de gösteren etkileşimler var. Yani uzun zamandır bir şeyleri hak ediyorsanız emek veriyorsanız, çaba gösteriyorsanız bu retro sürecinde emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz arkadaşlar. Venüs retrosu her zaman Kötü yorumlanmamalı. E, gerçekten emek veren, çaba gösteren, mücadele eden, somut bir şekilde varını yoğunu ortaya koyan kişilerin aslında e, bu süreç mükafat süreci olarak değerlendirilebilir. Geçmişte hak ettiğiniz bir para vardır, alamamışsınızdır. Venüs retrosunda alabilirsiniz. Geçmişte size hakkınızı vermemiş bir patronunuz vardır, partneriniz vardır, ortağınız vardır. Hakkınız size teslim edilebilir arkadaşlar. Ancak geçmiş süreçte tabii ki bir takım karmalara girdiyseniz, bazı haksızlıklar yaptıysanız veya maddi anlamda, materyal anlamda, emek ve çaba ortaya koymak anlamında kaytardığınız durumlar varsa özellikle oğlak burcu temasını ele alacak olursak bu kaytardığınız konular ile venüs retrosu sürecinde yüzleşeceksiniz ve aslında e, durumun hiç de sandığınız gibi olmadığını fark edeceksiniz arkadaşlar. Yani ne kadar ekmek, o kadar köfte, ne kadar çaba, o kadar menfaat kavramlarını çok sık duyacağımız bir süreç ve birçok e, konuda da özellikle e, gerçekten emek ve çaba gösteren insanlar adına ilahi adaletin işleyeceği bir süreç olacağını düşünüyorum. Ancak yine de biliyorsunuz ki retrodan önce başladığımız işleri başlatmak adına devam ettirmek ve sürdürmek adına e, tamamlamak adına uygun bir süreç olsa da retro sürecinde aklımıza gelen çok iyi bir fikir buldum, çok iyi bir karar aldım dediğimiz konular aslında retro bitiminde e, çok da öyle gelmeyebilir gözümüze. O yüzden özellikle yeni bir ilişkiye başlarken e, daha temkinli olmamız gerekiyor bu süreçe itibariyle ve dediğim gibi estetik operasyonlar açısından da maddi anlamda da çok büyük riskler almamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü gerçekten Gerçekten ekonomik zeminin çok dalgalı olduğu bir süreçten geçeceğiz. Retro sürecinde bunu daha bariz bir şekilde hissediyor olacağız. Evet anlatmak istediklerim bunlardı. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor olacak. Ben hemen koç burcuyla başlayacağım. Teşekkür ediyorum dinleyenler ve abone olanlar için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili koç burçları, venüs retrosunu 10. elinizde yaşıyor olacaksınız. Özellikle kariyer hayatınızla alakalı, dişil faktörlerin egemen olduğu bir durum varsa onlarla alakalı gündemler bu retro sürecinde sizi fazlasıyla meşgul edebilir. İş yerinde aşk yaşadığınız birisi varsa, evlilik hayatınızla alakalı önemli gündemler varsa bunlar ile ilgili sorunları çözmek mecburiyetinde kalacaksınız. Yeni bir iş girişiminde bulunmak adına çok uygun bir süreçte olmasanız da Toplum tarafından nasıl tanındığınız ve nasıl bilindiğinizin her zamankinden daha fazla önem arz edeceği bir süreç söz konusu. Bunun yanı sıra tabi sanatla veya güzellik, estetik gibi alanlarla ilgili mesleklerle uğraşıyorsanız bu alanlarda da bir takım aksaklıkları çözmeniz gerekebilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları venüs retrosunu ayırtanızın dokuzuncu evinde yaşayacaksınız bu etkiyle beraber özellikle yeni çevreler yeni insanlar yeni tanıştığınız kişilerle ilgili e, bazı kadersel süreçlerden geçtiğinizi hissedebilirsiniz uzaklarda akrabalarınız varsa veya uzak mesafeli bir ilişki yürütüyorsanız şayet bunlarla alakalı çözülmesi gereken sorunlar ortaya çıkacak gibi gözüküyor çok eskide kalmış çok uzakta kalmış bir aşkınız ile karşı karşıya kalabilirsiniz Yeni bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız, hukuksal bir gündeminiz varsa bunlarla alakalı aksaklıkları toparlamanız gerekebilir. İnançlarınızı sorguladığınız, yaşam hedeflerinizi ve felsefenizi zor sorguladığınız bir e, süreç olacak. Çok fazla sorgulama içerisinde olacaksınız. Değer hmm. yargılarınızı sorguluyorsunuz. Aşka bakış açınızı, paraya bakış açınızı so sorgulamaya başlıyorsunuz. Sosyal medyada e, eski aşkların belki bir takım... E, Geri dönüşleriyle karşı karşıya kalabileceğiniz veya onların sizin kafanızı karıştırabileceği gündemler de olabilir. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları. Venüs retrosunu haritanızın 8. evinde yaşayacaksınız. Parasal meseleler alacak, verecek, hak edişler, prim, nafaka, tazminat gibi konular gündemde. Bunun yanı sıra özellikle bekleyen operasyonlarınız, ameliyatlarınız varsa uzun zamandır ötelediyseniz bunlar tekrar sanki gündeminize oturabilir gibi gözüküyor. E, estetik operasyonlar için çok uygun tarih olmasa da geçmişte yapılması gereken bir projenin tamamlanması adına uygun bir süreç olacaktır. Tüm Bunların yanı sıra e, gizli istekleriniz, dürtüleriniz, e, krizli durumlar, özellikle bir e, parasal konu veya aşk ilişkisiyle alakalı çok daha kontrol edemediğiniz dürtüleriniz ve e, sakladığınız durumlarla yüzleşmek mecburiyetinde kalabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat edin. Borç verirken dikkat edin. Taahhüt verirken dikkat edin derim sevgili ikizler burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili yengeç burçları, Venüs Oğlak burcunda 7. evinizde retro harekete başlıyor. Sizi doğrudan etkileyecek bir görünüm bu özellikle evlilik hayatınız, ilişkisi devam edenler varsa partnerinizle alakalı çözülmesi gereken bir durum, bir konu ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Belki ilişkiyi uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir durum var, ile alakalı çözülmesi gereken bir konu var veya ilişkiyi bitirmeniz gerekiyor ancak uzun zamandır öteliyorsunuz. Bunları artık masaya yatırıp değerlendirmeniz şart olacak gibi gözüküyor. Partnerinizin sizinle konuşmak istemesi veya bazı şikayetlerini beyan etmesi söz konusu olabilir. Eski eşler, eski ortaklar tekrardan kapınızı çalabilir sevgili yengeç burçları. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Venüs retrosunu 6. evinizde yaşıyor olacaksınız. Sağlığınız ön planda beraber çalıştığınız özellikle dişi enerjiler ön planda olacak. Bazı dedikodular, bazı söylemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İş yerinde aşk yaşıyorsanız şayet bununla alakalı bir takım durumlar ortaya serilebilir veya bir itiraf ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Mevcut iş yerinizdeki konumunuzdan rahatsızsanız bununla alakalı bazı iyileştirmeler söz konusu olabilir veya daha çok sıkışabilirsiniz tabii ki retro süreçlerinde. İşinizi keyifle, kolaylıkla yapacağınız bir süreç olacaktır aslında. Tamamlanması gereken projeleri tamamlamak adına da oldukça uygun bir süreç. Ancak belki diyete başlamak, beslenme düzeninizde büyük bir değişim sağlamak adına çok uygun olmayabilir. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Venüs retrosunu haritanızın 5. evinde yaşayacaksınız. Özellikle aşk hayatınız. Heyecan duyduğunuz konular yaratıcılık alanlarınızda deneyimliyor olacaksınız. Eski aşklar, eski heyecanlar tekrardan karşınıza çıkabilir. Belki bir miktar risk alarak yeni projelere dahil olmak isteyeceğiniz bir süreç var. Yani içinizde e, yoğun, bastırılamayan bir tutku enerjisi olabilir. E, aynı zamanda büyük riskler alma eğiliminde olabilirsiniz. Çok büyük riskler almamaya gayret gösterin ama aşkla alakalı geçmiş hesaplaşmalar varsa muhtemelen bunlar ile karşı karşıya kalacaksınız. Aşkla alakalı karmalar oluşturduysanız şayet. Çocuklarınızla alakalı gündemler de söz konusu olabilir. Yeni bir hobiye başlamak adına çok doğru bir süreç olmayacaktır sevgili Başak Burçlarım. Ancak mevcuttaki süreçleri tamamlamak adına veya geçmişteki risklerin artık getirilerini götürilerini tolera etmek adına uygun bir süreçte olacaksınız. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Venüsün retrosu haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Ev, yuva, aile yaşantınız, ebeveynleriniz yaşadığınız yer ve aile içerisindeki huzur kavramları tekrardan göz önüne gelecek gibi gözüküyor. Uzun zamandır zaten aile yaşantınızla alakalı bir takım sınavlardan geçiyorsunuz birçok sorumluluk yüklendi üstünüze. Bu dönemde özellikle evle alakalı yapılması gereken işlemler varsa bunlar toparlanabilir. Aile içerisinde bilhassa evli olan terazi burçları sevgi kavramını çok fazla sorgulayabilir. Yani oraya hissedilen bağlılık Hangi boyutta veya gerçekten bir sevgi bağlılığı mı var? Yeterince sadakat güven var mı? Bu gibi kavramlar sanki sorgulanacak. Ebeveynlerle alakalı gündemler varsa bunların da çözüme kavuşması gerekecek gibi gözüküyor. Sevgili terazi burçları yeni bir ev almak, ev satmak, taşınmak adına çok uygun süreçlerde olmayacaksınız. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Venüs Retrosu haritanızın 3. evinde etkili olacak. Özellikle haberler, iletişim trafiği, parasal gündemler, anlaşmalar, sözleşmeler çok fazla e, gündeminizi meşgul edebilir. Çevrenizde kardeşiniz, kardeşiniz gibi gördüğünüz dişil enerjiler varsa onların hayatıyla alakalı önemli gündemler ile sanki meşgul olacaksınız. E, keza bazı anlaşma teklifleri, bazı haberler e, gelebilir, dedikodular gündeme gelebilir. Geçmişten belki sizin hakkınızda dönen dedikoduları öğrenebilirsiniz ama e, bunlara çok fazla itibar etmeyin. Yeni bir anlaşma imzalamayın, büyük sözler vermeyin derim ben bu süreç itibariyle. Ancak e, biraz kafanız karışık olabilir, e, bilhassa etrafınızdaki dişil enerjilerle alakalı. Bunun yanı sıra aslında sanatla ilgilenmek, hayatınıza güzellikler katmak adına da uygun bir süreç olacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin için. Diğer dolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki retrosu haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Parasal konular, ödemeler, harcamalar, kazançlar, kendinize verdiğiniz değer gibi kavramlar söz konusu. Burada aslında parasal konularla alakalı oturup düşünüyorsunuz kazançlarınız, Elde ettikleriniz, bugüne kadar getirdikleriniz, gerçekten maddi anlamda büyük mücadeleler verdiğiniz geçtiğimiz yıl içerisinde sevgili yay burçları. Ee, ama buna değer miydi veya gerçekten hak ettiğinizi alıyor musunuz? Bunun yanı sıra kendinize gerçekten değer veriyor musunuz ya da kazançlarınızla, kazandıklarınızla doğru orantılı olarak sanki kendinizi değerli mi görüyorsunuz acaba? Bu kavramlarla yüzleşeceksiniz. Kendi değerinizi keşfetmeye çalışın bu süreçte. Gerçekten maddi hiçbir şeye bağlamadan aslında ne kadar değerli olduğunuzu fark edeceğiniz bir süreç olacaktır. Bu şekilde değerlendirmeye çalışın. Umarım keyifli bir süreç olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Venüs Retrosunu birinci evinizde yaşıyorsunuz. Sizin için zaten geçtiğimiz aylardan beri oldukça zorlayıcı süreçler söz konusu. Hayatınızın hemen hemen her alanıyla alakalı bir takım yüzleşmeler yaşayacaksınız. Özellikle e, bayanlar dişir enerjiyle yüzleşebilirler. Gerçekten kendi içlerindeki o... Küçük kız çocuğunu şifalandırmaya çalışabilirler. Veya e, erkekler ise hayatlarındaki önemli deşil figürlerle alakalı gündemler e, yaşayabilirler gibi gözüküyor. Sevgi kavramı, sadakat kavramı, parayla alakalı gündemler e, çok fazla zihninizi meşgul edecek. Bu değerlerinizi sorgulayacaksınız sanki. Hayatınızda e, neye sevgi duyuyorsunuz? Size değer veren şeyler nelerdir? E, veya gerçekten kendinizi güzel çekici hissediyor musunuz? Bunlarla alakalı sorgulamalar var gibi. Bu süreçte belki birçoğunuz imaj değişikliğine gitmek isteyebilir ama büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu lütfen erteleyin derim. Onun dışında yüzleşmeler adına güzel bir süreç olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli olur. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları Venüs Retrosu. Haritanızın 12. evinde etkili olacak. Biraz geçmiş aşklar, gizli aşklar özellikle saklanan, gizlenen duygular açısından herhalde en büyük etkiyi siz alacaksınız. Eski aşkların çok fazla zihninizi meşgul edeceği, bazı aşk itiraflarının ortaya çıkacağı, bazı gezi düşmanlıklar varsa bunlarla yüzleşeceğiniz bir süreç olacak. Oldukça entrikalı bir dönem gibi gözüküyor açıkçası sizin adınıza. Evet, tüm bunların yanı sıra aslında içinizdeki o sevgiyi, o huzuru keşfetmeye başlayacağınız, kendinizi motive etmeye başlayacağınız, içinizdeki saf sevgiyi, ilahi sevgiyi görmeye başlayacağınız bir süreç olacaktır. Kendinizi bu kanala yönlendirmeye çalışın bu kadar karmaşa içerisinde. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Venüs Retrosu haritanızın 11. evinde etkili olacak. Bu da demek oluyor ki, arkadaş çevresi, sosyal çevre, kalabalıklar, kalabalıklar içerisinde hoşlandığınız kimseler, ee, geçmişteki arkadaşlıklar dostluklar geçmişteki iş fırsatları ünvanlarınız terk ettiğiniz e, sosyal çevrelerle alakalı tekrar bir gündem ortaya çıkacak bunun yanı sıra geçmişte kurduğunuz bir hayal varsa bir hedef varsa vazgeçtiyseniz belki tekrar bununla alakalı gündemler söz konusu olabilir veya dostlarınızdan arkadaşlarınızdan bu hayalinizi gerçekleştirmek adına bir takım teşvikler e, görebilirsiniz bunun yanı sıra e, baktığımız zaman Kariyer gelirleriyle alakalı uzun zamandır hak ettiğiniz bir e, maddi alacak varsa, bununla alakalı da aslında hak edişlerinizi alacağınız bir süreç olacaktır. Belki iş değişikliğine gitmek, çevre değişikliğine gitmek adına çok uygun bir süreç olmasa da bazı arkadaşlıklar ve hayallerle alakalı yüzleşmeler e, farkındalık oluşturabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar Venüs Retrosu'na dair anlatmak istediklerim bunlardı. Arada bir e, dilim sürçtüyse, sürçili insan ettiysem afbola dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasöyleci hesabı veya evrenselkadimbilgi.com adresini kullanabilirsiniz. Umarım kazansız belasız güzel bir retro süreci yaşarız. Hepinize sevgilerimi göndererim, hoşçakalın.